Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün eşimle birlikte böyle bir yeşillik bulduk. Ee, güzel bir parktayız. oturduk, böyle küçük çaplı bir piknik yaptık. Hazır gelmişken böyle bir ortam bulmuşken ben de bir video çekeyim dedim. Aslında yakın zamanda bir tane video çekmiştim bilgisayarımda bir takım sıkıntılar oluştu onu çözmeye çalışıyorum herhalde bir haftaya falan hallederim diye tahmin ediyorum. Olmazsa tamirciye götürmemiz gerekecek. Şu anda da ilk defa Telefonumun ön kamerasıyla da çekim yapıyorum. Normalde bu kadar yakın çekim yapmazdım. Yavaş yavaş bu pandemi süreci geçiyor gördüğüm kadarıyla. Bir hareketlenme başladı. Parklar da gördüğüm kadarıyla dolmaya başladı. Gençler dışarıda trafik artmaya başladı. Yanılmıyorsam önümüzdeki ayın 15'inde dükkanlar falan açılmaya başlayacak. Süreç geçiyor. Yeni normal e, bu olacak gibi gözüküyor. Tamamen belki de bu koronavirüs mevzusu bitmese de İnsanlar buna e, alışarak, birazcık daha mesafeye dikkat ederek yaşamaya çalışacak diye düşünüyorum ben. Bizim için de geçerli bu. Tabi bu süreç e, normalleşmeye başladıkça bakıyorum Instagram'dan, Facebook'tan ya da mail aracılığıyla e, hatta WhatsApp üzerinden bile Ankara Anlaşması'nı düşünen arkadaşlar bana mesaj atıyorlar. İşte ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım, geldiğimiz zaman iş bulur muyuz, bulamaz mıyız gibi soruları sormaya başlıyorlar. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, benim yüklediğim videolarda hemen hemen bütün aşamaları ele almaya gayret ettim ben. Ama yine de buna benzer sorularla olursa, farklı bir şeyler, e, yorum kısmından bana sorabilirsiniz ama lütfen videoları izleyin ondan sonra karar verin. Çünkü videoları izlemeden e, aynı şeyleri tekrar tekrar başa e, almak benim için de e, sıkıcı olmuyor değil ama yine de elimden geldiğince çünkü aynı süreçten ben de geçtim yardımcı olmayı isterim tabii ki. Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Buradaki insanların neler yaptığından bahsetmek istiyorum. Türkler ne yapıyor burada? İlk gelenler ne yapıyor? En kolay ne şekilde para kazanılıyor burada? Gibi soruların cevabını vermek istiyorum. Ki aslında en çok merak edilen şeyler de bunlar. Ne kadar para kazanırım? Çünkü yani buraya nedir? Ekonomik olarak bir şeyler kazanmak için geliyor insanlar. Yani buraya gelip de ilk etapta en azından böyle harika, süper hayatım değişti, burası süper, olağanüstü falan gibi yorumlar varsa... Çok inanmayın derim çünkü şöyle farklı bir ülkenin insanısınız buraya alışmanız zaman alacak ben şu anda 3 ay falan oldu herhalde az çok 3 ay bence çok az bir zaman hatta ben bir yıl falan da az olduğunu düşünüyorum birazcık daha buraya tutunmak için burada bir şeyler yapmak için çok daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum İlk etapta şuna bakıyorum bu Facebook'taki gruplar çok aktifler gördüğüm kadarıyla. Gerçekten hani grupların gücünü görmüş oldum. Bizim gruplarda şey var, şunu fark ettim. Yani az çok zaten tahmin ettiğimiz şeyler hep böyle bir, bir kebapçı muhabbeti var. Ee, evet Türkler gerçekten de bu restoran işlerini burada bu şekilde yani hepsi iyi iş yapıyorlar. Genelde gençler buraya geldiğinde ben, benim gibi fark etmez hani mesleğin ünvanı ne olursa olsun İnsanlar burada ilk etapta gördüğüm şu Deliver yapıyor, yani paket getirme, götürme şeklinde. Bu kimi zaman bisikletle yapılıyor, kimi zaman arabayla yapılıyor, kimi zaman motosikletle yapılıyor. Duruma göre bu değişiyor. Benim arkadaşım Londra'da yapıyor bu işi. Tabii Londra daha aktif, daha yoğun olduğu için gelir mevzusu birazcık daha fazla olabiliyor. Genelde Uber Eats ya da Deliveroo gibi uygulamalarla yapılıyor. Onlarla alakalı birazcık bilgi vereceğim. Şu şekilde oluyor bunlar. Delivero burada çok eski ve daha köklü diyebilirim. Daha çok bilinen, yaygın bir uygulama. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki yemek sepetini satın almıştı galiba. Öyle bir şeyler vardı, yanılmıyorsam. Dünya çapında bayağı büyük bir firma. Şu anda en çok yaygın olan uygulama bu. Ama yine bildiğim kadarıyla Deliveroo şey yapmıyor. Deliveroo'dan hesap açmak öyle kolay olmuyormuş. Bekletiyormuş falan birazcık prosedürü var. Uber Eats var bir de. Uber Eats de birazcık daha şey. Daha kolay hesap açılabiliyor. Tabi bunlarda hesap açmak için izninin olması gerekiyor. Çalışma izni yoksa eğer alamıyorsun. Ha nedir? Şöyle çözümler üretiyorlar. Hesabını kiralayanlar ya da işte çalışma izni olan birinin hesabını işte arkadaşından rica edip vesaire. Bu gibi şeyler yapılabiliyor. Bunları görüyoruz. Bu deliver olayı gerçekten yaygın. Şimdi Türkiye'deki insanların şöyle bir şey var. Aa i̇şte tamam yurt dışındalar ama orada bilmem ne işte temizlik yapıyorlar, yerleri siliyorlar gibi şeyler var. Bunlar ayıp şeyler değil. Bunlar sonuçta kimse yurt dışına gelmek için böyle ayak işleri yapmak için gelmiyor. Geçiş süreci için, tutunabilmek için, bir şeyleri halledebilmek için. Bu ve buna benzer işleri belki işte bilmiyorum belli bir süreç içerisinde yapabilirsin ama... Kim, yani ömür boyu buraya gelip de bu tarz işlerle ki bunu düşünsen de düşünsen bile yani ayıp bir şey değil de hani ömür boyu bunu yapacak değilsin sonuçta bu vaatle kendini bu şekilde e, ikna ederek gelmiyorsun buraya yani en azından ben kendim için öyle düşünüyorum ben buraya gelirim e, eğer kendi alanımda bir iş yapamıyorsam buna benzer işleri yapacağım e, ama bir yerden sonra bunları farklı kendi alanındaki şeyler de başladım yapmaya e, nedir şu olabilir Yine zaten biliyorsunuz az çok takip edenler bilir ben dijital pazarlama, e-ticaret, sosyal medya vesaire bu gibi alanlarla ilgileniyorum. Türkiye'de de hep bu alanlarda çalıştım. Birçok firmanın eticaretinde ticaretinde yer aldım. Kurulumunu yaptık, sıfırdan denemeler yaptık. Daha sonra Türkiye'de Amazon, Ebay ondan sonra hepsi burada N11 gibi mağazaların kurulmasında yer aldım. Bu aşamalarda tecrübeli olduğumu söyleyebilirim. E tabii yurt dışındaki mevzu birazcık daha farklı olabiliyor ama hemen hemen mantıkları aynı. İşte bu konuda da kendimi geliştiriyorum, araştırıyorum. İnsanlar ne yapmış, ne etmiş, eğitim videoları falan Udemy'yi zaten sık sık kontrol ediyorum. Hemen hemen aynı şeyler. Tabii ki farklılaşmalar falan var. Kimisinde mağaza açma sıkıntı, açıldan sonra kapatılmasıydı falan. Bu gibi şeyler de var. Yavaş yavaş online olarak kaç kişiyle görüşmeye başladım. Bu da şey yani pandemi mevzusundan dolayı böyle değişik oluyor. Aslında bu pandemiden de önce vardı. Ben bir 2 yıl önce büyük bir kurumda Skype üzerinden iş görüşmesi yapmıştım. Şimdi de buna benzer şeyler olmaya başladı. Bunların devamı gelecekti diye düşünüyorum. Bu süreç bizim için zaten ilk etapta biz buradayken bizim için zor bir süreçti. Bu İngiltere'ye gelmemiz zor, maceralı, herkesin cesaret edemeyeceği süreçti bu. Ama koronavirüs mevzusu ekstra oldu. Herkes de şey diyor, ya, sizin de şansınıza e, nereden çıktı bu iş falan diyorlar. Evet olsun, her işte bir hayır vardır diyelim. E, bu işe de girmeye çalıştık, girdik bir şekilde. Pişman değiliz, İnşallah daha güzel de olacak. Yani bizim zaten şö şöyle söyleyeyim, öyle çok büyük zengin olmak gibi bir hayalimiz yok. Sadece her sayıdan güzel de hayatımızı idam ettirebilelim. Yeter, temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra, insan başka işte huzurlu olduktan sonra, insan başka ne ister ki? Bunu söyleyeyim şimdi genelde şöyle bir hava var işte yurt dışında olanlar şöyle Türkiye'den baktığın zaman şey oluyor birazcık daha farklı oluyor yani en basitinden ben kendi arkadaşımdan bahsedeyim. Benim arkadaşım ben daha Ankara anlaşması nedir diye bilmezken işte ben de Londra'ya gittim kendi şirketimi kurdum burada devam edeceğim falan dedi. Ben böyle bir şey yaptım. Vay be iyiymiş falan dedim. Şimdi aynısı bende oldu ben geldim İngiltere'ye. E bakıyorum aslında o kadar da havalı bir şey değilmiş yani hani normal bir süreç yani normal bir şeyin içerisindesin ama Türkiye'den bakınca olay biraz daha farklı oluyor her zaman böyle bizde Avrupa'ya bakışımız falan birazcık daha farklı ya e tabii farklı çünkü birçok şeye açmışlar halletmişler yani şu anda oturduğum ortam bile şehre çok yakın bir yerde yani bu tarz yerler çok fazla. Yani sadece yaşam şeyleri, evlerin, binaların yükseklikleri, insanların rahat bir nefes alabilmeleri bile gerçekten bazı şeyleri açtıklarını belli ediyor. Yani bizim amacımız ne? Ben buraya geldim. Şimdi tabii ki yeni şeyler öğreniyorsun. Bence yeni bir üniversite okumak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Farklı bir kültürü tanımak, farklı bir yaşam tarzını görmek. Bunlar bence çok kıymetli şeyler. Yarın bugün ülkeme döndüm de, de Buradan ne öğrendiysem, ne alabildiysem bunları götüreceğim yani buradaki insanlarla ha, bizim insanımıza anlatabilir miyiz bilmiyorum belki anlatamasak da yaşayarak anlatırız belki bilmiyorum hani şey mevzusu var ya kendini yap ki önce diğer insanlar da senin söylediklerini uygulasınlar bu kısımdan da böyle düşünüyorum o yüzden şunu da söylemek istiyorum aslında bu videoda vermek istediğim mesaj şu buraya gelirken çok büyük beklentiler olmasın yurt dışındaysan oh süpersin her şey süper oldu şeklinde değil. Burada da insanlar çalışıyor. Burada da Türkiye'deki gibi çalışıyorsun. Ha nedir? Burada çalıştığında ya yani emeğinin karşılığını tam alabiliyorsun. Yani ben öyle düşünüyorum. Yurt dışına geldiğiniz zaman buradaki insanların buraya geldiğinizde her şey süper süslümen olmuyor. O yüzden hani ilk etapta buraya geldiği zaman sabretmeden, bir şeyleri gayret etmeden, belli bir çevre oluşturmadan, insanlara güven vermeden, yaptığınız işi çok iyi anlatmadan bence çok fazla bir şey yapmayı denemeyin çalışmayana hiçbir yerde ekmek yok diyorum ben. Evet videoyu da çok fazla uzatmayayım. Böyle yakın çekim video hoşuma gitti sanki ama bunu da bu şekilde yapabilirim. Bu ön kamerayı pek kullanmıyordum. Bundan sonra da kullanabilirim. Güzel gözüküyorum. Teşekkür edelim. Şimdilik bu kadar. Yine sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.